Sevgili dostlar ben Cem Kervan Bu hafta hizmetçi hizmetinde gerek Adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle Geçen hafta İsa ruhula talipleriyle konuşuyordu İsa onlara Hardal tanesi kadar bile imanınız olsa Şu dut ağacına Kendini kökünden sök Denize dikilesin derseniz size itaat eder Demişti Ama şimdi bir şey ekliyor buna bir köle bütün gün çift sürdükten ya da koyun güttükten sonra tarladan eve gelince efendisi hemen gelsene sofraya benimle birlikte yemek yiyelim mi der. Tabii ki hayır. Der ki yemeğimi hazırla önlüğünü giy ben yerken bana hizmet et sonra sen de yemek yersin der. Verdiği emirleri yerine getirdi diye köleye teşekkür mü eder? Tabii ki hayır. Tıpkı bunun gibi siz de bana itaat ettiğiniz zaman naçiz hizmetçileriniz görevimizdi. Yaptık o kadar demelisiniz. Hani geçen hafta şu dut kökünden sök denize dikir diye buyurursunuz demişti ya. Ama ee, bu bir lütuf. Yani hak ettiğimiz bir şey değil tabi. Ee, kendi hayırlı amellerimizden dolayı, e, sevaplarımızdan dolayı, erdemli hayatımızdan dolayı hiç değil. Çünkü günahlıyız biz. Tamamen lütuftur. Onun için hiçbir zaman havalara girip de işte ben böyle dua ettim de şöyle oldu falan dememeliyiz. Biz neyiz? Hizmetçiyiz. Tabii yine dua ediyoruz. Büyük şeyler için dua etmeliyiz. Öyle diyor zaten. Yani dua edin imanıyla. Olacak. Mesela denizde bir dut dikilecek. Düşün. Deniz yağmıyası dümdüz. Bakıyorsunuz orada bir dut denizin ortasında. Yani öyle şeyler olacak. Ama bunlar mucizedir. Bunlar haktan mucizelerdir. Sizin kendi kerametiniz falan değil tabi. Yani bu tamamen lütuftur. Tamamen bir hediyedir size. Evet. Ee, biz hizmetçiyiz. Hizmetkar, hizmetçi zihniyeti çok önemli. Yani hiçbir zaman kibir, gurur, mağrur olma durumu olmamalı. Yani hizmetçi ne, ne yapar? Hizmet eder. Başka bir şey beklemez. Yani teşekkür de beklemez. Meti'ye övgü de beklemez. Görevini yapar. O kadar. Evet, deyişi paylaşıyorum. Diyedin ki çift süren ırgatın var Hizmetçi hizmetinde gerek canlar Ya da çobanlık eden rençberin var Hizmetçi hizmetinde gerek canlar ya da çobanlık eden rençberin var Hizmetçi hizmetinde gerek canlar Sağırır mısın? Sofraya otur diye söyler misin? Ben sana yemek vereyim der misin? Hizmetçi hizmetinde gerek canlar sana yemek vereyim, der misin? Hizmetçi hizmetinde gerek canlı seni dersin ki Yemek getir Önünü Ki bana Hizmet götür Ben yiyip içtikten sonra Gel otur Hizmetçi Hizmetinde Gerek canlar Ben Geçtikten Sonra Gel Otur Hizmetçi Hizmetinde Gerek Canlar diye teşekkür eder misin Hizmetçiye hizmetçi izbeklemeyin metiye hizmetçi hizmetinde gerek canlar. hizmetçi beklemeyin. Hizmeti'ye, hizmetçi hizmetinde gerek canlı Evet hizmetçiyiz. Hizmetimizi yaparsak, görevimizi yerine getirirsek ne hala bize? Gerçi başka yerde İsa ruhula ne anlatıyor? Diyor ki, e, düğünden eve dönecek olan efendilerini hazır bekleyen kölelermişsiniz gibi hep hazır ve nazır kalın hani efendi gelip kapıyı çalar çalmaz köleler de hemen ona kapıyı açarlar ya efendileri eve döndüğünde hazır ve nazır bekleyen köleler öldürlendirilecek hatta size doğrusunu söyleyeyim efendilerinin kendisi Bizzat önlük takacak, köleleri sofraya oturtacak ve onlar yemek yerken onlara hizmet edecek. Ama bu tabi bir lütuftur, hak ettiğimiz bir şey değil, sevgisinden. Çünkü zaten bizim için kurban oldu, dara çekilerek, çarmıha geldirerek kendi canını feda etti bizim için. Yani bizi seviyor. Bizi sevdiği için çok cömert davranıyor. Ama mecburiyetinden değil. Yani sanki hak etmişiz gibidir tabi. Evet beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Abone olun, yorum yazın. Arkadaşlarla da paylaşın. Ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgi de kalın, barış da kalın, esen kalın. Hoşçakalın.